Burada sarı renkle bir doğru çizdim ve bu doğruya ilişkin iki şeyi bildiğimizi düşünelim. Doğrunun eğiminin m olduğunu ve ab noktasının bu doğru üzerinde bulunduğunu biliyoruz. Cevaplamaya çalışacağımız soru şu, bu bilgiyi kullanarak bu doğruya ilişkin denklemi kolayca oluşturabilir miyiz? Deneyelim ve görelim. Bu doğrunun üzerindeki her x, y noktası, noktayı da şuraya işaretleyelim, bu rastgele seçilmiş bir nokta. Bu nokta, yani xy ile ab noktası arasındaki eğim, doğrunun eğimi olan y eşit olmalı. Bu bilgiyi, denklemimizi oluşturmakta kullanacağız. Peki, ab ile xy arasındaki eğim nedir? Hatırlayalım, eğim eşittir, y'deki değişiklik, bölü, x'teki değişiklik. Bu küçük üçgen Yunan alfabesindeki delta harfi değişikliği ifade eden sembol. Önce y eksenindeki değişikliğe bakalım. Y ekseninde B noktasından başlıyoruz. İkinci noktamızsa y. Burada y'deki değişiklik y eksi b'ye eşit olacak. Ve bölü dedik. Şimdi de x'teki değişikliğe bakalım. Aynı şekilde davranacağız. X ekseninde A noktasından başlıyoruz ve X noktasına gidiyoruz. Yani x'teki değişiklik x eksi a olacak. Bitiş noktası eksi başlangıç noktası. Bunun, bu doğru üzerindeki herhangi iki nokta arasındaki eğim olduğunu biliyoruz. Bu da m'ye eşit olacak. Burada, doğrunun eğimini tanımlayan bir denklem oluşturmuş olduk. Bu denklem, bu eşitliği sağlayan her değerin bu doğrunun üzerinde bulunacağını söylüyor. Çünkü bu denklemi doğrulayan her x, y noktasıyla, buradaki a, b noktası arasındaki eğim, m'ye eşit olacak. Şimdi bu ifadeyi biraz sadeleştirelim. Bunun için eşitliğin her iki tarafını, x eksi a ile çarpalım. Sol tarafta x eksi a'lar birbirini götürdü. Çünkü x eksi a bölü x eksi a 1'e eşit. Sağ tarafta ise m çarpı x eksi a var. O zaman eşitliği tekrar yazalım. y eksi b eşittir m çarpı x eksi a. Matematikçiler buna nokta eğim formu diyorlar. Buraya yazalım. Bu doğruyu tanımlayan Nokta eğim formu. Peki niçin nokta eğim formu olarak isimlendirilmiş bu? Yeşil renkte yazdığım m doğrunun eğimi. Buraya iki nokta koyabilirim. Eğer AB noktası bu doğrunun üzerinde ise eğim çarpı x eksi a y eksi b eşittir. Şimdi bunun nasıl kullanıldığını bir düşünelim. Diyelim ki doğrumuzun eğimi yani m 2 eşit olsun. Bu doğru. Diyelim ki, eksi 7'ye 5 noktasından geçiyor olsun. Bu bilgiyi bu denklemde kullanabiliriz. y eksi b. b 5'e eşittir. Bu noktanın y koordinatı bu. y eksi 5 eşittir. Eğimim çarpı x eksi bu noktanın x eksenindeki koordinatı. Yani eksi 7. Eğimi 2 olan ve bu noktayı içeren doğrunun denklemini yazmış olduk. Buradaki x eksi eksi 7 için sinmezse burasını x artı 7 olarak yazabilirsiniz. Bu denklemi y eksi 5 eşittir 2 çarpı x artı 7 olarak yazabiliriz. Bu, bu doğrunun denklemini yazmanız sadece bir yolu. Bunun dışında bir dolu yol var. Bunlardan en çok kullanılanlarından bir tanesi y kesme noktası formu. Ve bu denklemi kolayca o forma çevirebiliriz. Bunun için 2'yi dağıtacağız. y eksi 5 eşittir 2x artı 14. Eşitliğin sol tarafındaki eksi 5'ten kurtulmak için her iki tarafa 5 ekleyelim. Bu durumda eşitliğin sol tarafında y kalır. Sağ taraf 2x artı 19 olur. Buradaki eğim kesme noktası formundadır. Eğim kesme noktası formu ve buradaki ise nokta eğim formu. Hepsi bu.